o o o bütün hasta ama bugün hava çok sıcak. Ice cream. Bak bir sürü dondurman var Çeşit çeşit Çilekli Fıstıklı Karamelli Kaymaklı ha. Kavunlu, hangisini istersin? Kavunlu ve bir de karamelli isterim. Oo, al bakalım. Haydi, bak da olur beni geldi. Kendine tam iki tane kondurma Vav, çok güzeller Gamze. Bir tanesini bana verir misin? Sana mı? Al kavunu. Teşekkür ederim. Rica ederim.